Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için yay ve oğlak arkadaşlarım için ikili ikili çekiyorum arkadaşlar videoyu biraz da sesimde kısık sesimden de zorlanıyorum Konuşurken artık öyle ya da böyle bir şekilde bu videoyu ben tamamlayacağım Sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım için 15 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımını şöyle bir yapalım mı canlar bir bakalım bakayım sizin es eski eşler eski sevgililer hayatınızdan giden küs olduğunuz eski partnerler de dönüş var mı ya da ne bileyim barışmak istiyorlar mı ya hiç barış yoksa içlerinden geçen hakkınızda ne düşünüyorlar onlara bir bakalım sevgili arkadaşlar öyle herkes dönecek diye barışacak diye bir şey yok değil mi sevgili Yay arkadaşımdan başlıyorum. Oğlak arkadaşlarımızdan çıkacağız. Neden olmasın? Karşı taraf kendini kayıp da hissediyor. Hadi bakalım. Sevgili Yaylar. Evet. Hmm. Yine gidiyoruz bir yerlere doğru aldık yolu. Evet sevgili Yay arkadaşım güzel insan, eks partneriniz bakın. Siz hayatında olmadığınız için kendini bu halde hissediyor yokluk darlık bunalım bakın kart zaten kendini gösteriyor kayıp tek kelime kayıpla hissediyor kendini niçin çünkü yay onun hayatında yok hayatında olmayınca böyle olur değil mi canlar siz ise bakın keskin duygulara sahipsiniz ama yoğun da duygular hissediyorsunuz sevgili arkadaşlar yoğun duygular nasıl ya öfkelisin kızgınsın tam duyuyorsun ya da çok seviyorsun da onu da tam duyuyorsun. Tam yani. Ne yüzde elli ne yüzde elli böyle bir şey yok. Ya tam ya hiç. Böyle bir duygu içindesiniz. Bazı şeyleri de burada askıya almışsınız. Belli ki bir kızgınlık durumu var. Benim sevgili yay arkadaşlarımda Öyle mi öyle. Zaten karşı partner siz hayatında olmadığınız için kendini yıkık döküp perişan hissediyor bundan dolayı da bakın burada savaş durumu var tekrar sizi geriye kazanmak için karşı tarafın bu savaşı karşısında benim sevgili yaylarım ya hep mi yaylara yapacaklar bunu Allah aşkına değil mi canlar e bir kerecik de yay yapsın değil mi bir de böyle bir şey var benim de ay burcumsunuz bu arada e bir kerecik de biz yapalım değil mi canlar hadi bakalım sevgili yay arkadaşım Küçük çaplı bir oyun oynayabilir. Siz misiniz bunu böyle yapan hesabı? Artık ben öyle diyorum canlar. Bu diye gelindiğinde ise bakın burada savaş var. Tekrar sizi geriye kazanmak için. Siz ise küçük çaplı bir oyun. Öyle diyelim. Burada da bir karar aşaması. Aa, bu kararı kim veriyor? Hayırdır? Burası mı? Burası mı? Bakalım mı? Hadi bakalım. Bir miktarçı usulen karıştırıyoruz canlar. Ay, hayal kırıklığı. Ay, ay kıyamam. Ay, kıyamam. Bu kartı da görünce yani ne bileyim bu duruş ne bu duruş ne Allah aşkına bu duruş ne? Canlar, dünya yıkılmış da altında kalmış sanki. Sesimden rahatsızım arkadaşlar konuşurken. Rahat yani nasıl böyle zor çok zorlanıyorum. Sesim kısık. Çok zorlanıyorum. Karşı taraf aman Allah'ım böyle bir mücadeleye giriyor sizle geçmişte belli ki bu insan az çok bir mutluluk hissetmiş Kayıp da hissediyor kendini Patta kütep bir mücadele ardından hayal kırıklığı pişmanlık aman Allah'ım siz ise bakın ortak noktada anlaşmak isteyeceksiniz canlar bakacağız şimdi partner niçin pişman evet hoppala şimdi ne derler bilmiyorum neyse demeyeyim ben yine de karşı taraf bakın burada bir hayal kırıklığı aman Allah'ım kendini kayıpta hisseden bir melankoli durumları ardından da sizi sahiplenmek isteyecek bakın sahiplenme geldi tam o sahiplenme isterken benim sevgili yay kardeşim bir şeylerden memnun olmayacak Değişim der bu değişim, memnuniyetsizlik der, memnun olmadığın şeyleri değiştireceksin der. Hemen benim sevgili yay arkadaşım, karşı taraf sizi sahipleneceği sırada siz değiştirmek isteyeceksiniz. Neyi değiştiriyorsunuz bakalım mı? Acaba aradaki anlaşmada geçen bazı şartları mı değiştireceksiniz yoksa tamamen karşı tarafı mı değiştiriyorsunuz? Kızgınlık var sizde. Dikkatlilik de var bakın. Hem kızgınlık var sevgili yay arkadaşımda. Hem de dikkatlilik var. Buyurun. Hmm, burada da bir anormallik var. Ben kurcalamayacağım zaten daha fazla. Dikkatli der. Dikkatli olalım. Tamam ben daha fazla kurcalamayacağım. Karşı partner bakın. Burada da tekrar sizin bu tavrınız karşısında korkuya bürünüyor. İkilemde kalıyor. Endişeye düşüyor. Yay beni istemiyor. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Ben onsuz perişanım diyor. Sevgili yay arkadaşım. Açayım mı? Orada bırakma. Şengül diyebilir bazı arkadaşları. Hmm, tamam. Durum zaten belli. Durum belli. Karşı taraf bir yerde dünya kadar mutlu olmak istiyor. Bir yerde de bu böyle yürümez. Benim bandajdan sıyrılmam lazım diyor ruh hali gel git ama siz olmaz dikkatli olmamız lazım diyorsunuz durum anlaşıldı daha fazla kurcalamayacağım sevgili yaylar gelen geldi zaten tamam içindeki çocuk diyor her iki tarafa da çocukça hareket etmeyin içinizdeki çocuğa bakın tamam içindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye güzelliklere İhtiyacı var ona sevgi akıt İçinizdeki çocuğu sevin diyor Meleğim bu mesajı veriyor Sevgili yay kardeşlerime Canlar belli durum belli hmm, Hep engellerden gidiyoruz Ya maddi engeller var Ya anne baba engeli var Bir şeyler var yolumuza köstek olmuş Mutluluk gelmiyor sevgili arkadaşlarım Tam mutlu olacağız derken ya maddi sıkıntılar çıkıyor ya istediğimiz gibi değil ya karşı taraftan bir yamuk çıkıyor ya bizim taraftan bir şeyler çıkıyor olmuyor da olmuyor tabi bu sizin içinizi karartmasın neden mutlu olmayan mı var var mutlu olanlar da var niçin var bir anda atağa geçip sorunları çözdüğü takdirde var evet öyle hep de karamsar olmayacağız her şey her zaman iyi gitmez elimize geçen fırsatlardan yararlanacağız cümlemize söylüyorum bunu sevgili arkadaşlarım bakın kartlara göre de yorum yapmaya çalışıyorum evet yay arkadaşlarımızı tamamladık şimdi sevgili oğlak arkadaşlarım güzel oğlaklar sıra sizlerde Bakayım, karşı partner neyin kavasını yaşıyor bakalım mı Hani bakalım şu aralar benim oğlaklarımda bir engel durumları var evet engeller var engelliyiz canlar evet sevgili oğlak arkadaşım karşı partner, partneriniz aslında karşı partneriniz kalben mutlu aşk istiyor bakın ne kadar güzel bir kart değil mi mutlu aşk istiyor fakat bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor çünkü yolumuza engeller çıkıyor ya maddi engeller ya partner engeli ya anne baba engeli çıkıyor da çıkıyor bir türlü mutluluğa gidemiyoruz. Bundan dolayı bakın yoğun duygular hissediyor. Karşı partner size yoğun duygular hissediyor sevgili oğlak arkadaşım. Siz de aslında yoğun duygular hissediyorsunuz aynı. Ortak nokta. Aynı hissediyorsunuz ama gelin görün ki sizden tarafta sıkıntı var, engel var. Karşı partner bunun içinden çıkamadığı için Bakın burada bir şeyleri askıya almış durumda. Evet çekildi köşeye askıya alıyor. Tamam. Elini kolunu bağlıyor çekiyor kenara. Mücadele yok. Buraya gelindiğinde ise her iki tarafta sabıra veriyor olayı. Özellikle de karşı taraf daha çok sabıra veriyor. Çünkü sizin bu ikisinden öteye kartınız yok şu anda. Bu dördü tamamen karşı partnere ait. Karşı partner bir şeylerin içinden çıkamayınca askıya alıyor. Burada da sabıra veriyor. Sabırla güç oluşturma derdine düşüyor. Ee, bakalım mı bu sabır onu nereye getiriyor? Aa, iyi niyete doyuma getiriyor olmasın? Hadi bakalım sevgili oğlaklar. Hmm, her an her şey olabilir. Siz bana bakmayın. Her an her şey olabilir. Açacağız şimdi. Hmm. bakın ben ne diyorum ben her zaman beni takip eden arkadaşlarım bilirler bugünkü halimiz yarınki halimiz yarından sonraki halimiz e bir bakın şöyle kartlara kartlar birbirine benziyor mu benzemiyor değil mi benzemez insan ruh haline birbirine benzemiyor bugün olumlu yarın olumsuz Sabahın daha hayata ters taraftan kalkıyoruz bütün gün negatifiz ertesi günü pozitif böyle bir halimiz var insan olarak toplum olarak ama gelin görün ki tabii ki engeller de var canlar niçin söyledim bunu şimdi şu açıdan söylemek istedim bakın sizin karşı partneriniz burada bir mutlu aşk planları yoğun duygular içinden çıkamıyor askıya alıyor. Buraya geliyor sabıra veriyor olayı ya sabır dur bakalım diyor bir hafta sonra öyle olur böyle olur. Aman Allah'ım benim sevgili oğlak kardeşim engelliyiz diyor. Annem babam seni istemiyor diyor veya birileri seni istemiyor dikkatli olmamız lazım diyor. Tam isteksizken sevgili oğlak karşı taraf istekli siz isteksizsiniz başta. Tam buraya geliyorsunuz sevgili oğlak kardeşim diyor ki aman boşver ölmeyecek miyiz Allah aşkına sevildiğimi bilsem bana o da yeter diyor. Sevgili oğlak kardeşim diyor sevildiğimi bilmem lazım diyor tam karşı tarafa hayranlık duyacağı sırada buyurun cenaze namazına bizimki ayrı bir vaziyete bürünüyor. Benim bandajdan sıyrılmam lazım. Oğlak. Yanlış anlamayın. Ben oğlakları bambaşka severim. Güzel, dürüst insan onlar. Seviyorum onları. Benim bandajdan sıyrılmam lazım. Bu böyle olmaz diyor. Çünkü korkuları var. Ne korkusu varsa kurcalamayacağım. Anlayın. Çünkü burada Azize var. Azize'den korkulur. Tutukluyum, kısıtlıyım. Sadece sen değil ki ben de kısıtlıyım tutukluyum diyor karşı taraf tam siz ona adım atmaya çalışırken hop o kendini tımarhane yani Allah'ım Rabbim şey bağlar deli bağlar gibi bağladı işte buyurun el ayak çalışmıyor önünü göremiyor canlar ne diyelim şimdi ondan sonra ne oluyor bizim mutlu aile tablosu karışıyor gidiyor hayallere açayım mı Aç Allah aşkına aç diyenleri duyar gibiyim. Hı, denge gitti. Denge gitti. şimdi de, hmm, Sevgili oğlaklar siz de kızıyorsunuz. Bakın kızıyorsun. Ben şimdi haber gönderiyorsunuz diyemem. Karşı tarafı bu... De, yanlış anlamayın canlar. Hepinize saygım var. Karşı tarafım Ben biraz espri katmaya çalışıyorum. Karşı tarafı bu dengesiz halleri karşısında de tabi ki benim oğlakçığım durur mu? Onlar zirvenin insanı. Öfkeleniyorlar. Evet kızacaksınız. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu hesabı. Tam benim peşimden koş koş koş koş koş. Tam ben sana yeşil ışık yakarken e sen ters köşe yap. Oldu fakir. <gülüyor> Ay gülmeyeyim gülmeyeyim diyorum. Hem kızıyorsunuz hem de bir yerde yapma bunu ya bunu yapma ölmeyecek miyiz gel beni onaylı diyeceksiniz bakın güldüğüm için de affınıza sığınıyorum canlar ne diyeyim bilmiyorum biraz böyle bir süreç devam etsin bence sizin aranızda başardın diyor bakın bu şekilde giderseniz başaracak mısınız canlar başardın diyor meleğim hadi bakalım. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartıyor benim güzel sevgili dürüst oğlaklarıma ve karşı partnere. Olabilir insan ruh hali biraz dengesi kaymıştır. Bakın kaymış da zaten onun da engeli var. O da kısıtlı tutuklu. Ya maddi sıkıntısı var ya anne baba engeli var. Var bir şey var kurcalamak istemiyorum. Burada bir şey var sevgili arkadaşlarım. Bunun köküne inmek lazım. Ya da hiç inmeyelim de tamamen havadan gidelim. Bütün sorunları ayağımızın altına alalım da. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her şeyin hayırlısı. Tamam. Sevgili Yay ve Oğlak arkadaşlarımın 15 Kasım'a kadar Ex Partner Tarot açılımını tamamladım. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise Abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki yayınlarımda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.